Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin şu anda bir parktayız birazdan yanımızda görmüş olduğunuz sevgili stajyerimiz Yağmur bizim için koşacak ama koşmasının bir sebebi var şu anda kolunda gördüğünüz gibi bir Oppo watch var biliyorsunuz biz bu saati daha önce incelemiştik i̇şte süper hızlı şarj özelliği var kavisli bir ekranı var o çok önemli özelliklerinden bir tanesi ve egzersiz takibi yapabiliyor bununla ilgili bir video çektik isterseniz o video şimdi yukarıdan ben size kutu olarak koyacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Ama burada bulunmamızın özel bir sebebi var. Şimdi saatin özelliklerini biraz zorlamak için yağmurla bir koşu yapacağız. Neden yağmur? Yağmur profesyonel bir sporcu arkadaşlar. Kendisi bir atlet. Şimdi yağmurcuğum biraz kendinden bize bahseder misin? Tabii ki de bahsederim. Ben 5 yıldır profesyonel olarak atletim. Beşiktaş cimnastır kulübünde koşuyorum. Kaç metre koşuyorsun şimdi sen? Sprinterim 400 metre koşuyorum, 200 metrede koşmam gerektiği zaman koşuyorum. Evet. Diyorsun. Evet. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu yağmur. Gördüğünüz gibi saati koluna taktı ve koşacak. Ne gibi şeyleri takip ettiğini oppo watch'tan bakacağız. İşte kalp ritmini takip ediyor, mesafeyi takip ediyor. Yaktığı kaloriyi gösteriyor ve bazı diğer bilgileri de yine saat üzerinden takip edebiliyoruz. Aynı zamanda telefondan da görebiliyoruz bunları. Hem saatten hem de telefondan bu değerleri göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda saat üzerinden egzersizimizi ayarlıyoruz. Şuradan bir tane seçelim fitness koşusu diyelim ve başla diyoruz ve koşumuz başlıyor. Evet arkadaşlar hazırsak Yağmur'un koşusu başlıyor. Yağmur sen hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. <gülüyor> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağmur koşudan geldi. Biz de zaten Oppo telefonumuza bağlamıştık. Vir uygulaması ile beraber saatimiz burada bağlı. Bunun ekranını kapatalım. Şimdi bakın fitness koşusu ekranımız gelmiş. Ayrıntılarını göster diyor, devam ediyor diyor ama kapatacağız birazdan biz. Ne kadar mesafe gitmiş? 440 metre, evet 0.44 kilometre diyor. Ne kadar sürmüş? 4 dakika 32 saniye sürmüş. 31 kilokalori yakılmış. Kalp atışı da en fazla %135'e kadar çıkmış ve ortalama tempoyu buradan görüyorsunuz. Başka ne gibi bilgiler var? Şu anda kalp atış hızımızın da %109 olduğunu gösteriyor bizlere arkadaşlar. Bakın burada hala devam ettiğini gösteriyor. Evet şu anda etkinliğimizi kapatıyoruz ve kapatmış olduk. Üzerinde GPS olduğu için de aynı zamanda bize bir harita olarak da gösterdi şu anda nasıl bir koşu yaptığımızı da görmüş olduk arkadaşlar sporcular için güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor Evet arkadaşlar Yağmur arkadaşımız koşudan geldi kısa bir koşu yaptı tabi haliyle çok da uzun bir koşu yapmadık burada vakit kaybı olması video uzamasın diye Yağmur şimdi kalp ritmini ölçüyor e, mesafeyi ölçüyor GPS de gösteriyor ve birçok özelliği de var bu akıllı saatin e, senin gibi profesyoneller için ne gibi faydası olur sence Özellikle bizim gibi zaten atletler zamanla yarışıyor. E, saatin de zaman tutması bizim için e, çok iyi bir tarafı. Ayrıca de kilometre gördüğümüz gibi koşu yerlerimizde metreler yazmadığı için e, zamana baktıktan sonra kaç metre kaç kilometre koştuğumuzu göremiyoruz. Saat sayesinde e, kaç kilometre koştuğumuzu, e, kalp atışımızı, tempomuzu baya işimize yarıyor yani. O yüzden sporcu arkadaşlarıma yani saat sporcu arkadaşlarımı önerebilirim. Beğendin saati öyle mi? Beğendim. <gülüyor> Biraz da nefes nefese kaldın. Yani evet nefes nefese kaldı. Kısa bir koşu oldu ama güzel oldu. Evet ya yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Tabii herkes senin gibi profesyonel sporcu değil belki ama eğer böyle sporla ilgileniyorsanız ve hani bunları takip etmek de sizin için önemliyse Oppo Watch önemli bir sana yardımcı olacaktır diye söyleyebiliriz değil mi bunu? Evet antrenman arkadaşım olabilir. Çok teşekkür ediyorum bize yardım ettiğin için bu videoda. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet arkadaşlar bu videoda Oppo Watch'u profesyonel bir sporcu tarafından nasıl kullanıldığını, ne gibi özellikleri olduğunu arazide test etmeye çalıştık sizler için. Yine de akıllı saatle ilgili bu modelle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.